Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili boğalar Şubat sizin için oldukça önemli ve kadersel bir ay bu ay geleceğinize odaklanıyorsunuz sorumluluklar ön planda hayata bakışınız dönüşüyor biraz içe dönüşler manevi anlamda da önemli farkındalıklar var ayın genel etkilerine bir bakalım 1 Şubat'ta kova burcunda yeni ay doğacak 5 Şubat itibariyle Merkür Retrosu artık tamamlanıyor Gezegeniniz Venüs ay boyunca Oğlak Burcu'nda Mars'la birlikte hareket edecek ve bu ay Aslan Burcu'nda güçlü bir Dolunay meydana gelecek. Evet şimdi detaylara bakalım. 1 Şubat'ta Kova Burcu'nun 12 derecesinde yeni ay doğuyor 10. evinizde. Yeni olasılıklar gündemde hangi alanlarda bu yeni olasılıklar? Ee, sizin için tabii ki kariyer demek burası, sorumluluklar demek, iş demek, meslek demek, toplumdaki duruşumuz, satürnüzle ilgili konular demek. Bu do, yeni ay satürnle birleşirken Uranüs'te de dik bir açıda. Yani aslında Uranüs sizin burcunuzda bu yeni ayda bazı önemli değişimler yapabilirsiniz ya da daha önceden yaptığınız değişimlerin sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz ee, yeni ay ve onu takip eden günlerde Güneş ve Satürn birleşecek 4-5 Şubat gibi ee, zor bir açıdır Aslında ciddi ve kararlı olmamız gerektiren bir dönemi işaret ediyor artık bitmesi gereken belki tamamlanması gereken bazı konular var hani mesleki değişimler olabilir kariyerdeki hedeflerinizde e, bazı belki yön değişiklikleri yapacaksınız ya da daha önce yaptığınız çalışmaların karşılıklarını alacaksınız sorumluluklarınız artabilir görev değişimleri olabilir örneğin İş konularında, mesleki konularda. E, ilişkilerle de bağlantılı olarak toplumdaki statünüzde bazı değişimler olabilir. Belki bir yer değişimi olabilir, bir atama olabilir. E, i̇ş birlikleri ya da evlilik gibi konuların hani yine toplumdaki duruşunuz ve statünüzü etkileyen, yaşadığınız yeri etkileyen önemli değişim e, sizin hayatınıza kattığı değişimler olabilir. Uranüs sizi biraz özgürleştirirken e, bazı yenilikler konusunda da cesaret veriyor aslında. Ancak bu cesaretle birlikte sorumluluklarını da ön plana çıkması gereken bir dönemdeyiz Çünkü satürn engellerle bizi daha fazla karşılaştırır ee, yeni ay sırasında hala da Merkür geriliyor olacak ve Pürito ile birleşiyor olacak Sevgili Boğalar, 9. evinizde e, derin düşünceler demek, detaylar demek, bilgi toplamak demek, eğitim konuları, akademik konular, belki üniversite gibi konular var, belki yurt dışıyla bağlantılı bazı planlarınız var. Hani yurt dışına gitmek, yerleşmek istiyorsunuz, yurt dışında belki yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz, e, yurt dışı bağlantılı işleriniz olabilir, seyahat planlarınız olabilir, akademik konulardaki çalışma planlarınız olabilir. Buralarda e, bazı yasal engellerle karşılaşın masa ya da halledilmesi gereken bazı detayların olması biraz da zorluklar sorumluluklar e, anlamına da geliyor bu yeni ay hedeflerinizde doğru ilerlemek için aşılması gereken bazı detaylar var ve Belki siz o engelleri bu yeni ay döngüsünde keşfedeceksiniz ve bunlarla bu süreç içerisinde mücadele edeceksiniz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili boğalar size etkiliyor bu yeni ay Çünkü siz bir sabit burçsunuz yeni ayda sabit burçla e, Güneş burcunuz yükselen burcunuz 12 derece ve yakın mı bunu 8 16 derece olarak alabilirsiniz Eğer böyleyse bu yeni ay sizin için çok daha güçlü etkiler getirecektir kişisel haritalarınızda sabit burçlarda yerleşimler varsa güneş ve yükselen dışında da gezegenleriniz varsa o zaman bu etkiler daha da artar satürn 15 derecede olacak Aslında sabit burçların tam ee, orta derecesi çok güçlüdür yani toplumsal alanda kolektif alanda da olan olabilecek güçlü etkilerle alakalıdır satürn kova olunca bunlar teknoloji ile ilgili konular iletişimle, bilişim sektörü ile ilgili konular belki bazı bilimsel keşifler ya da hayatımızda engel oluşturabilecek kısıtlamalar işte teknolojik kısıtlamalar iletişimle ilgili kısıtlamalar olabilir özellikle elektrik elektronik ile ilgili bazı sorunlar ya da bizim hani işimizi de bir şekilde etkileyebilecek hedeflerimiz etkileyebilecek konular, ulaşımda karşılaşabileceğiniz engeller, bunlar hava şartlarını oluşturabileceği engeller olabilir. Bazı planlarımızda işte gecikmeler olabilir ya da yeni bazı hedefler oluşturabiliriz. Yol haritaları kendimize yapabiliriz. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde. Evet, Merkür 5 Şubat'ta düzelecek. 15 Şubat'a kadar Oğlak Burcu'nda, 15 Şubat'tan itibaren Kova Burcu'na geçecek. 15 Şubat'tan itibaren aslında belki bu iş sorumluluklar ya da kariyer konularındaki planlarınızı daha rahat artık e, hayata geçirebileceksiniz. Merkür Retrosu nedeniyle Ocak ayından bu yana yaşadığınız bazı kısıtlamalarda açılmaya başlayacak. E, ve daha rahat hani iletişimleri kurabileceksiniz. İşte toplantılara gidebilecek görüşmeler olacak. Ve fikirlerinizi başkalarıyla paylaşırken hani bunları uygulamaya koyma konusunda da daha rahat hareket edebilirsiniz. Evet. Mars ve Venüs. Gezegeniniz Venüs ay boyunca Oğlak Burcu'nda. Size güzel bir destek açıda hem de yanında Mars var. Aslında bu enerjinizi ve motivasyonunuzu arttırıyor. Venüs oğlak da çok tutkuludur, hırslıdır ama hayata daha ciddi, ciddi ve planlı bir bakış açısındadır. Yani öyle çok romantik, çok duygusal değildir. Yani daha planlı, programlı hedef odaklı olduğunuz bir aydasınız. Hani bununla ilgili gerekli kişilerle bağlantılar kurabilirsiniz. Herhangi bir konuda bilgiye ihtiyacınız varsa bir eğitim alabilirsiniz. Akademik alanlardaki çalışmalarınızı yapmak için daha fazla çaba harcayabilirsiniz, e, organize olabileceğiniz, uzun vadeli planlar yapabileceğiniz e, bir ay. Bu ay ilişkilerde biraz böyle iş ilişkileri olabilir, işte eğitim hayatında akademik alanlarda kuracağınız bağlantılar, ilişkiler olabilir. Hani bu alanlarda daha fazla şanslarınız var, destekleyici enerjileriniz var. Ve 16 Şubat'a geldiğimizde Aslan Burcu'nun 27 derecesinde dolunay olacak. Çok güçlü bir dolunay. Ee, ve dördüncü evinizde meydana geliyor. Daha çok özel hayatınız, eviniz, yuvanız, aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili konulara işaret ediyor. Ee, evet, yerleşim alanlarınızda dönüşümler olabilir. Belki bir taşınma konusu netleşecek. Emlak alma, satma, ev alma gibi konular var. Ailenizle ilgili konular var. Bu dolunay ay düğümleriyle tam bir kare açıda. Güneş ve ay karşıtlığı da var. Yani bu biraz daha kadersel. Aslında bu e, dolunay kariyerde belki bazı belirsizlikleri netleştirirken dönüşümler de getirebilir tabii ki yani bir işten ayrılmak bununla ilgili yer değişikliği ya da bir işe başlamak bununla ilgili yine bir taşınma gündemi olabilir evlilik ayrılık işbirlikleriyle bağlantılı da yine yer değişimleri gibi konular olabilir ama aile ve yuva temaları ön planda Evet evlilik konuları yuva ile bağlantılı olduğu için sevgili boğalar bu Dolunay hayatınızdaki evlilik ve önemli ilişkileri etkiliyor Aslında önemli dönüşümler getirebilir bir yandan da ebeveynlerinize dikkat çekiyor Çünkü satürn 10. evinizde ve dolunay dördüncü evinizde ay düğümleriyle kare açıda özellikle aile büyükleri ebeveynler olgun kişiler yaşlı kişiler hasta kişiler daha çok etkilenebilir ebeveynlerle ilgili bazı sorumluluklar ön plana çıkabilir. Onların hastalıkları, onların yaşamlarındaki bazı dönüşümler söz konusu olabilir. Bu alanlarda da biraz daha hassas olmak gerekiyor. Ee, sorumlulukların öne çıktığı bir dönemde olduğunuzu da söyleyebiliriz. Bazı boğalar e, iş konularında önemli kararlar verebilirler. Evde, home office çalışabilecekleri bir iş dönüşümü olabilir örneğin. Daha bireysel belki e, bağımsız çalışabilecekleri bir yaşam düzeni kurabilirler ve bununla ilgili de tabii ki bir iş düzeni olabilir bunların uzun vadeli etkilerini yani hayatımıza daha uzun süreli tesirler getirebilecek önemli döngüler olduğunu söylemek istiyorum İşte bu dolunay sizin için böyle bir dolunay lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız her boğa aynı derecede etkilenmiyor dereceler burada önemli güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında ise yani son dekanda doğduysanız özellikle bu Dolunay sizin için çok daha güçlü tesirler getirebilir Çünkü ay düğümleri da özellikle 27 derece ve yakınlarında şu anda aktif bu dereceler haritanızda daha çok çalışacaktır yine bu derecelerde sabit burçlarda kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa yine o gezegenlerin etki alanlarında Dolunay kendini hissettirebilir ee, ve ay sonuna kadar olan dönemde Aslan dolunay etkileri devam edecek. 18 Şubat ve sonrası Venüs ve Mars Oğlak burcunda çok güzel bir kavuşma içerisinde, romantik konularda destekler var. Güzel tanışmalar olabilir, güzel bir seyahat ama sanki böyle daha çok iş veya eğitimle ilgili olabilecek seyahatler anlamına da geliyor. Bir süredir bu alan kısıtlanmıştı biliyorsunuz, geciktirilmişti özellikle seyahat konuları, geziler. Şimdi Dolunay'ı takip eden günlerde böyle arzu ettiğiniz bir seyahate çıkabilirsiniz bir işle ilgili bir gezi olabilir ya da bir ertelediğiniz bir eğitimi yine bugünlerde gerçekleştirebilirsiniz Evet Jüpiter burcunda sevgili boğalar ve Jüpiter'le Uranüs arasında da güzel bir açı oluşmaya başlıyor Bu da ayın son. 10 günlük döneminde özellikle aktifleşecek 18 Şubat 19 Şubat en güçlü etkilerini alabileceğimiz zamanlar keyifli bir açı sürprizli bir açı ee, arkadaşlardan sosyal çevrenizden bazı fırsatlar gelebilir ee, parasal konularda bazı kazançlar gelebilir yaratıcılığınızın arttığı bir dönem ilham akışları olabilir farkındalıklar olabilir yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz yine imkanlarla karşılaşabilirsiniz özellikle 18 Şubat 19 Şubat 20 Şubat gerek kişisel girişimleriniz gerek bireysel yaratıcılığınız sosyal hayatınız ve özellikle aşk hayatınızda da sizi destekleyebilecek güzel sürprizli romantik günler olabilir sevgili boğalar sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın